Selam kova arkadaşlarım ben Şengül Nasılsınız iyi misiniz sevgili kovalar Zodya'nın özgürlükçüsü kovalar İnşallah iyisinizdir canlar Sevgili kova arkadaşlarım sizler için Şöyle güllü fincanımdan Ekim ayı genel yorumu yapacağım Aşk hayatınız iş hayatınız sağlık durumunuz Genel mi genel Ardından da bir kaç tane tarotumu açacağım Sizler için Lafımı daha fazla uzatmadan bakayım Sevgili kova arkadaşlarıma Kahve falım ne gösterecek derken Arkadaşlar bir çok Burca fincanım hep böyle geldi ne kadar güzel bir şey ya gerçekten çok güzel bayağı bir sıkıntıları atmışız bu ay ya da fincanım mı uğurlu geldi bilemiyorum Fincanım ben zaman zaman değiştiriyorum canlar e, hep aynı şeyle olmasın diye bazen böyle güllüyü kullanıveriyorum şengülün gülü o evet sevgili kova arkadaşlarım sizler de nazara atlatmışsınız ama nazar Ramazan gibidir gider gider tekrar gelir bakın ne kadar güzel Ferahlıklar geliyor sizlere de. Hadi bakalım. Şöyle bir yakın mesafeden şekillerimizi inceleyelim. Benim Zodyan Özgürlükçüsü Kova arkadaşlarımı Ekim ayında neler bekliyor? Tamam. Birçok sıkıntıları geride bırakmışız. Sevgili Kova arkadaşlarım, güzel insanlar. Direkt olarak yüzüme şurada şunlar çarptı. Aman Allah'ım ortak noktada anlaşmalar. Çıbığımı da kullanmıyorum. Artık eskisi gibi böyle yalnız kaldım niye kullanmıyorum bilmiyorum ki. Çift çift sevgililer, eşler aman Allah'ım o kadar güzel ki ilişki durumlarınız gerçekten mükemmel çıkmış burada direkt olarak da gözüme çarptığı için ilişkilerden giriş yapmak durumunda kaldım. Genelde ben ilk gözüme ne çarparsa oradan girerim. Direkt olarak şimdi ilişkilerden başlamak durumundayım canlar. Çok güzel barışlar çıkmış. Ha barışlar derken şunu da söyleyeyim. Şimdi %60'ında barış yok görülüyor sevgili Kova arkadaşlarım ama %40'ı mükemmel çıkmış. %60'ında neden barış görülmüyor derseniz ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kalemun gibi olan partnerleriniz var. Maske ardında ne olduğu belirsiz yaratıklar var. Var da var, var da var. Şu anki hali yarını tutmayan dengesizler var. Bundan dolayı barışlar %60 sağlanılamayacak. Ekim ayı içinde... Ama yüzde kırkı mükemmel ötesi çıkmış eşler arasında sevgililer küsler eksler hiç fark etmiyor mükemmel ötesi çıkmış genel ilişkiye bakıldığı zaman hani küsleri bir kenara bırakalım genel evlisi bir kere, işte sevgilisi falan filanı genel olarak baktığımızda yüzde yetmiş mükemmel çıkmış topladığımızda sevgili arkadaşlar çok güzel. Aynen öyle evli olan arkadaşlarımızdan sevgili kova arkadaşlarım özellikle de bayan arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Şimdi hepinize söylemiyorum tabi bunu yanlış anlamayın. Bazı evli olan kova arkadaşlarımın eşleri yani erkek milleti deriz ya hani dışarıya bir şeyler yapmaya gitmişler. Gitmişler mi gitmişler dışarıya mı gitti? dışarıya mı gitti bu eşim pişman pişman sevgili kova arkadaşım aradığını dışarıda bulamamış benim doğrum kova kadını diyor pişman pişman sizi doğru insan görüyor tamam o yüzden kızma adama kızma adama adam gitmiş gerçeği görmüş kalben pişman bitti bitti o kadar çok güzel buna da bayıldım benim doğru insanım kova evdeki eşim diyor veya sevgilim diyor fark etmiyor yani Canlar hadi süpersiniz sevgili humanist kovalar çok güzel çıkmış sağlık olarak sevgili kova arkadaşlarım 3 kişiden ikisi hasta çıkmış ah benim kovalarım biriniz yatay vaziyette diğeriniz de sargılı bir vaziyette çıkmış canlar yani şöyle söyleyeyim sargılı olan ya kolunuzu kırdınız çünkü geçmişte benim de kırılmıştı ya kolunuzu kırdınız ya bacağınızı kırdınız yani bir şekilde kazalar geçirilmiş evde sargılı vaziyette yatan kova arkadaşlarım var bir de ya bel ameliyatı oldunuz ya da gerçekten de rahatsızsınız da evde yatay vaziyette ondan yatıyorsunuz böyle bir rahatsızlıklarınız çıkmış ama yolunuza fırsatlar çıkacak bir şekilde bu fırsatları değerlendireceksiniz sargılı olan hasta yatan sevgili kova arkadaşlarım merak etmeyin yararlanın o fırsatlardan yararlanın ya kişi gelebilir karşınıza ya niye sıkıntı ediyorsun? Ben sana bakarım diyor. Örnek veriyorum canlar. Bu fırsatı iyi değerlendir. Sıkma canını ya ben senin hizmetini görürüm mü diyor. Tamam. Ya ben seni alayım da yanıma getireyim. Ben sana yanımda bakarım diyor. Kaçırmayın bu fırsatı. Bu tür fırsatlar yakalayacak hasta olan sevgili kova arkadaşlarım. O da iyi tamam kötü çıkmam. Öl ölünmüş kalınmış. Onlar çıkmamış. Para durumlarınız para maddi olarak aylık gelir olarak cüzdan yani bütçeniz sevgili arkadaşlarım ona gelince o da biraz çalkantılı çıkmış yani bugün biraz kıtlık yarın bolluk yarından sonra normal bir düzey ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? iki şey sevgili arkadaşlar bir mistik güçler tarafından korunuyor olmanız ikincisi de Aile desteği aman Allah'ım ne kadar güzel. Aile desteğiyle mistik güçlerin evrenin yardımıyla asla maddiyatta çöküntü olmayacak. Bitti oldu zannedeceksiniz. Ertesi günü bir bakacaksınız ki Aa, bir yerden bir kapı açılmış. Anlatabildim mi? Aynen bu. Çünkü sizler hümanistsiniz. Evren tarafından korunuyorsunuz. Ve ben size şöyle de bir şey söyleyeyim. Çok küçük küçük kuşlarınız çıkmış. Sevgili kova arkadaşlar bu kadar temizliğin içinde çıkmışlar ki. Dolu şurası güvercin kuşları resmen hem barış haberleri sevgili arkadaşlarım hem iş haberleri hem kısmet haberleri her tür haberler ve işin bir ilginç yanında o kadar güzel bir şey ki Ekim ayı içerisinde sevildiğinizi hissedeceksiniz sevgili kova arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum evet sevildiğinizi hissedeceksiniz sevildiğinizi hissettiğiniz an böyle bir hoş bir yoğun duygular içinde hissedecek böyle bir yoğun duygular saracak sizi bir hoşluk saracak çok güzel sevildiğinizi hissedeceksiniz en önemli şey değil mi efendim sevgi dünyayı sevgi kurtarır diyoruz ama yine de seven yok işte değil mi sevmiyor sevmeyen sevmiyor sevmeyen sevmesin biz sevelim sevgili arkadaşlarım adında i harfi y harfi olan u harfi olan T harfi olan S harfi olan Ü harfi olan sevgili kova arkadaşlarım lütfen olumsuz düşünmeyelim güzellikler geliyor ya zaten tertemiz yerdesin daha niye böyle ters durdun sen geçmişin sıkıntıları artık altta kalmış altta üste çıkmışsın geçmiş geçmişte kalmış bitir geçmiş geçmiş yok artık artık yarına bakacağız bugün bu şu ana bile bakmıyoruz bir saat sonrasında bakıyoruz bizi ne bekliyor bir saat sonra geçmişi unuttuk tamam geçmişin olumsuzluğu geçmişte kaldı tamam mı tamam şimdi evet sevgili arkadaşlarım gelelim sevgililerimiz ah benim sevgililerim bazıları geriye bakış yapmış bazılarının kalbi kırık bazıları ise tekrar karşı partnerle barışmak istiyor bu ya eski eş ya eski sevgili hiç fark etmiyor sevgili kova arkadaşım baysın veya bayansın cinsiyet vermiyorum barışmak istiyorsun da sizin bu karşı partner bu kalemun gibi canlar ya. bu kalemun gibi kızgın size şu anda bu insan. Her kimse bu kişiyi bakın açık ve neden bunu söylemek durumundayım. İlişkileriniz %70 süper çıktı. Ama arada naneler mutlaka çıkacaktır. Siz hem geriye bakış yapıyorsunuz acaba geriye dönebilir miyiz? Hem bir yerde ortak noktada keşke anlaşsak diyorsunuz. Aynı şekliyle karşı tarafta bunu düşünüyor. Ortak noktada keşke kovayla anlaşsam diyor bir yerde aman Allah'ım yok canım ne yapıyorum ben diyor kızgınlığı var öfkesi var size karşı ya yürüsün gitsin Allah aşkına öyle iş mi olur neyse onu geçelim bir yerde de sizin etkiniz altında bir yerde size çok kızgın öfkeli iki adım gidilmez öz Türkçesi bitti bu kadar hiç kafayı yormayın o tiplere önünüze bakıyorsunuz güzel sürprizli haberler geliyor çok güzel şeyler sizleri bekliyor canlar. Doyuma doğru gideceksiniz çünkü zaten belli bakın ferahlığı görüyor musunuz sevgili kovalar genel kovalar hepinize söylüyorum sevgili delikanlılar aman Allah'ım neyin kararını alıyorsunuz kovanın delikanlıları böyle maceraya atılmak istiyorsunuz artık karşınızda kişi her kimse atıl güzel kardeşim atıl. Gerçekten de güzel yere doğru gideceksin o macerayla birlikte genç kızlarımızdan da bir şeylerden memnun olmayanlar var kovanın genç kızları değiştirmek istiyorsun aynen değiştir 3. etapta seni güzel bir mutluluk bekliyor gerçekten mutlu bir aşk seni bekliyor 3. da de ama değiştir bir şeylerin değiştir güzel yere doğru genel olarak gideceksin iş hayatınız dediğim gibi İş hayatınızdan söz ettim bilmiyorum ama Sevgili arkadaşlarım iş hayatınıza gelince Söz ettim mi, etmedim şu anda hatırlamıyorum Sıradan bir şeyler saydım suydum sizlere karşı Sevgili kova arkadaşlarım Çalışan kovalar Tekrar söz edip etmediğim bilmiyorum ama Tekrar geçeceğim o kısma İş hayatınız biraz karmaşa çıkmış Bakın bu siyahlı kısımda o Biraz karmaşa çıkmış Karmaşa çıkmış ama Şimdi alttan yukarıya doğru çıkacak olursak Bayağı bir kim ayı içinde ama kendi işinizi yapıyorsunuz. Ama başka birinin yanında çalışıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Bayağı böyle bir rekabet halinde olan kova arkadaşlarımı görüyorum. Yani nasıl diyeyim böyle bir ter içinde kalmışlar. Düşmek istemiyorlar. Kaybetmek istemiyorlar. Vesaire falan. Aynen siz devam edin. Bakın aynen devam edin. Yine söylüyorum. Çok güzel. Ya dördüncü sayma, saymıyorum ama. Ya dördüncü de ya beşinci etapta. Bakın sizler hümanistsiniz sevgili kovalar. Mücadelenizi verin. İşinizin hakkını da veriyorsunuz zaten. Ben sizleri biliyorum sevgili arkadaşlarım. İşinizin hakkını da veriyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok. İşinizin hakkını vermeye siz devam edin. Evren de sizin hakkınızı verecek. Çünkü mistik güçler tarafından hem korunuyorsunuz hem de iş hayatında aile veya evinizdeki işiniz, çocuklarınız hiç fark etmiyor. Aile desteği göreceksiniz tamam mı? Aile desteğiyle kendinizi toparlayacaksınız. Canlarım benim çok güzel, harika, tertemiz yere doğru gideceksiniz. Ben zaten bundan sonra her ay sizlere buradan mesajlar vereceğim. Örneğin Ekim ayında Kova Burcu'na benim kahvem veya tarotum ne mesaj veriyor? Nelere dikkat etmeli? Şimdi ben onu tabağımdan istiyorum canlar. Burası bizim özelimiz, evimiz burası dışarısı bize mesaj dışarıdan gelecek ben evden ne mesajı bekleyeceğim ev beni biliyor ben evi biliyorum bize dışarıdan ne gelecek şimdi başlayalım bakalım canlar ona göre ben de sizlere o mesajları veriyorum Siz de o mesajlar doğrultusunda hareket edeceksiniz ya bunu fabrikası nasıl ürettiyse arkadaşlar şurada bir çıkıntı var içinde de bir kuytu var o kuytuya telveler giriyor oradan çıkmıyor yani diyeceğim şudur ki sevgili kova arkadaşlarım şu telveyi aktı farz ediyoruz. Tamam. Çünkü orada kuyu gibi bir kuytu var. Bakın kuytunun içinde kalıyor. O yüzden ben bunu aktı olarak kabul ediyorum. Yani çok güzel bir ferahlık geliyor. Şimdi ben bunu kendime çevireceğim. Çünkü bana da kızıyorlar zaten. Bilincinliğin bazı şeylerin. Neymiş? Niye gösteriyormuşum? İyi tamam. <gülüyor> ya sabır. <gülüyor> Sevgili kova arkadaşlar Bakayım size Evren ne mesaj verecek. Şöyle bir bakalım. Biraz ben onu yerinden oynatmaya çalışayım ki şekiller çıksın. Sevgili kova arkadaşlar. Humanist kovalar. Ona göre ama çok güzel ferahlık geliyor. Gerçekten çok güzel ferahlık geliyor. Fincanınızda gördünüz zaten. Oradaki o setten dolayı çıkmıyor. Hiç fark etmez canlar. Çıktı farz ediyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi masa örtümü düşürmeden ay çok güzel şans balık resmini aldı gördünüz mü canlar güzel çok şanslar var sizde. Ekim ayı içerisinde o kadar güzel şeyler var ki sizlere sevgili kova arkadaşlarım küslerde barış var bak bakın şöyle söyleyeyim şimdi küslerinizde barış var var mı var bu barışanlar geçmişe örtü çekiyorlar sevgili kova arkadaşlarım geçmişi örtüyü çekiyorsunuz üstüne bir de nişanlanacaksınız nişanlandınız mı sevgili arkadaşlar uzun vadeli planlar yapacaksınız bu barıştığınız kişilerle eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor yüzde kırkına söylüyorum bunu tamam onu geçelim yeni yolunuza talipler mi çıktı sevgili arkadaşlar hiç tereddüt etmeden o insanlara evet diyebilirsiniz ekim ayı içerisinde sağlam talipler Güvenilir talipler uzun vadeye sizi getirecek talipler bu insanlar. Sevgili kova arkadaşlarım o kadar güzel şeyler çıkmış ki burada küçük çaplıda da olsa çok güzel işin sonunda da ben size mesajınızı da vereceğim. Sevgili kova arkadaşlarım hem maddi olarak bakın hem maddi hem manevi o kadar güzel yere doğru gideceksiniz ki çok güçlü talipler yolunuza çıkacak. Ama aşk hayatınızda ama iş hayatınızda ama sağlık alanında çok fırsatlar elinize geçecek. Çok güçlü taliplerle karşılaşacaksınız. Hem cebi güçlü hem karakteri güçlü olacak. Bu insanların önemli olan bu zaten. Kutlamalar çıkmış. Doğum günü kutlaması, nişan kutlaması, söz kutlaması, düğün kutlamaları muazzam muazzam çıkmış sevgili Kova arkadaşlarım genel olarak söylüyorum yaş hiç önemli değil sevgili arkadaşlarım hiç yaş önemli değil. İsterse 90 yaşında olun isterse 15 yaşında olun. Hepinize genel olarak söylüyorum sürprizler geliyor. Çok güzel sürprizler küçük çaplı da olsa büyük çaplı da olsa sevgili kova arkadaşlarımın bay bayan hepinize söylüyorum. Ekim ayı içerisinde sevildiğinizi hissedeceksiniz birçoğunuz yoğun duygular hissedeceksiniz sürprizlerle karşılaşacaksınız fincanımın tabağının size vermiş olduğu mesaj ekim ayında aman Allah ne kadar güzel sizlere sürprizler geliyor sevgili humanist kovalar sürprizler geliyor ekim ayında sizleri sürprizler bekliyor çok güzel harika yere doğru gideceksiniz lütfen birazcık sabır tamam mı sevgili kovalarım Güzel kovalarım sıkmıyorsunuz canınızı sizleri sürprizler bekliyor ona göre hadi bakalım çok güzel şimdi ay işte bu buyurun uzun vadeli adımlar atacaksınız karşınıza çıkan iş anlaşması aşk anlaşması evlilik sevgililik tabi herkes evlenecek diye bir şey yok maceraya atılabilirsiniz sevgili olursunuz canlar kral kartlardan biridir bakın uzun vadeli planlar güçlü adımlar atacaksınız sizin desteğinin altına geleni görün. Buyurun. Bir tesadüf bakıyorum böyle. Çok güzel, harika sevgili kova arkadaşlarım. Sizleri sürprizler bekliyor. Sahiplenileceksiniz bakın. Sizi sahiplenecekler. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Maddi yollarda başarı demektir. Aman Allah'ım. Çok güzel. Şimdi kartlarımızı çekelim sevgili arkadaşlarım. Evet yenileniyorsunuz iş hayatınızda yenileneceksiniz canlar yalancılara lütfen dikkat ediyoruz yalancılar mutlaka olacaktır ama fırsatlar yakalayacaksınız çünkü zaten bakın yıldız gibi parlama sizi bekliyor burada söyledim zaten bir karmaşa çıkmış iş hayatınızda bir kaybetme korkusu düşme korkusu çıkma korkusu kendi işini yapanlar veya başka işlerde çalışan arkadaşlarımız işte bunlar onlar bunlar onlar ama böyle bir şey yok fırsatlar elinize geçecek sevgili arkadaşlarım fırsatlar elinize geçecek bu fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde bakın yıldız gibi parlayacaksınız uzun vadeli gidişler sizlere bekliyor sevgili arkadaşlar hadi bakalım uzun uzun gideceksiniz güçlü adımlarla gideceksiniz sevgili kova arkadaşlarım dünya kadar mutluluk geliyor. Evet, cazibe altındayız. Çünkü sevildiğimizi hissedeceğiz değil mi canlar? Kaybetmemek için yeniden doğuş. Doğruyu buluyoruz, yeniden doğuyoruz. Aşk hayatımızda cazibe altındayız. Kaybetmek istemiyoruz, yeniden doğuş. Ne yapacağız? Geçmişi bitiriyoruz. Geçmişin olumsuzluğunu bitiriyoruz. Geçmişin hatalarını göz önünde bulunduruyoruz geçmişteki hatalarımızı tekrarlamadan doğru kişi yolumuza çıktığında yeniden doğuyoruz ölüm kartı sizi korkutmasın ben çok severim kendisini yeniden doğuş demektir yeni bir ben yaratacaksınız sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar yolunuza çıkacak adil yoldan başarı sizleri bekliyor kader görüyorsanız değil mi sağlık olarak kader yatay vaziyette çıkmıştınız zaten buyurun Önünüzü göremiyorsunuz canlar önünüzü göremiyorsunuz gözlerden rahatsızlık var lütfen lütfen benim de bir gözlerimden rahatsızlığım var sevgili arkadaşlarım ne dedim ben size bununla alakalı birçok fırsatlar yolunuza çıkacak ve siz o fırsatlardan yararlanacaksınız yararlanmaktır kartımız bakın yolunuza birçok fırsatlar çıkıyor bu fırsatları iyi değerlendirip yararlanacaksanız sağlık açısından. Yeniden doğuşlar yaşanacak. Aşk hayatınızda, iş hayatınızın olumsuzluklarını bitirmek için baya bir mücadele verdikten sonrasında sevgili arkadaşlarım. Mistik güçler tarafından hem korunuyorsunuz, hem aile desteği var. Hem de birçok fırsatlar sizleri bekliyor sevgili kova arkadaşlarım. Bakayım bunun için melek ne diyormuş? Meditasyon yap, seni zaten sürprizler bekliyor diyor. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış sevgili kova arkadaşım çok güzel lütfen meditasyon yapalım her şey bitti artık görüyorsunuz yeniden biz yarattı artık yeni bir ben yarattım yeni bir biz yarattık artık artık yeni bir şengül var karşınızda Hadi bakalım sevgili kova arkadaşlarım Efendim Ekim ayı genel açılımımız tamamlanmıştır sizleri sürprizler bekliyor